O 18 o 2020 altı borsa 4.4 729 ve Bitcoin 17.542 ile günü yükselişle kapattılar Selah din ve bakan Bozda olay yanıt geldi bizim gelimize olmanıza fazla kalmadı dedim yaklaşık 500 bin kişiyi ilgilendiren sözleşme personeline kadro düzenlemesi yarın meclise geliyor değerli izleyenler. Yakın tarihin unutulmaz operasyonu beyaz perdeye taşındı. 49 filmi 20 Ocak'ta vizyona gidiyor. Bahçeli için ajan diyen Özdağ'a MHP'den zehir zemberek ziyaret geldi. Babası Türkeş'i sırtından hançerlemiştir dedi. Davutoğlu'nun Altın masadan her partinin en az bir bakanlığı olacak sözüne AKP'den tepki geldi. Bu ülkeye katacağı hiçbir şeyleri yok dedi. Engelliler için öyle bir şey yaptı ki Türkiye'de tek değerli izleyenler dünyaya örnek Enver Demirel anladırken gözyaşlarını tutamadı. Ve bu haberimizde gün özelliğinin sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.